Bakın bir insanın kendi kendine verebileceği en büyük ceza sigara içmesidir. Lütfen terk edin. Ancak sigara içiyorsanız 5-6 gün bir bağ tüketin. Bir bağ, bir bağda 35-40 tane vardır sap yapraklı. Öğleden evvel yarısını, öğleden sonra diğer yarısını. Üz güzelce soğuk suda yıkayın. Ve bunu çiğ çiğ tüketin. Üstüne biraz limonda sıkabilirsiniz. Ertesi gün daha nasıl balgam söktüğünüzü hayretle göreceksiniz. Ya bu nereden çıkıyor diyeceksiniz. Nefesiniz nasıl açılacaktır? Daha bugün bir akciğer kanseri dördüncü evre. Vatandaş sordu hocam dedi, e, anam dedi akciğer kanseri. Dördüncü evre. Artık nefesi yetmiyor dedi. Hemen dedim şey, taze tere. Bu tükettikleri zaman göreceksiniz, daha rahat nefes alacaktır. Biraz da balgam, o e, mukoza dışarı çıkacak, daha rahat nefes alıp verebilecektir. Taze tere bulunmaz bir nimettir. Bak erkekler de bunu yaptıkları zaman, bak beş gün uygulayacaklar. Müthiş. İdrara çıktıklarında yanma yapar, endişe etmesinler o taze tereden kaynaklanıyor.